Ya cringe bölüm 3. Ver bana bunu ya. İzledik mi onu ama. Ne yaptın beni o zaman? 12-12. Mehmet. Ya Gümüş bırak Allah aşkına. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Sen hiçbir şey demiyorsun tamam mı? Zaten bütün sorun da bu. <gülüyor> Polat Alemdar'a dönmüş Kıvanç. Susuyorsun kaçıyorsun bir de şimdi suçluyorsun. Sen de küçük şımarık bir kız gibi davranıyorsun ama. Ne yaptın beni o zaman? Ha? Ne yaptın? Sonra da hiçbir şey olmamış. Gümüş bana sakın arkanı dönme! <gülüyor> Mehmet! Ben o saniyeyi bir daha izlerim aga. Ben bu saniyeyi bir daha izlerim. Niye <gülüyor> Niye fırlatıyorsun? Elindeyken takla attı. Işte. Allah rızası için. Allah. Kız çıldırtmayın beni. Şu dolabın üstüne bir bakın bir. Karıcığım yardım et. Seni kocan dolabın altında kalacak. Ay, ay, ay. Sen ya güvenmez. Ben gelmeseydim. Bir dakika bir dakika. Ay yani. hani güveniyorum. Abi ne Allah demek? Dema yani. tatlıyı yapsaydın, seni zıplatırdım. Ne zıplatıracam ben? O sofradaki yemek. Durmadan ağladım, kopardım, seni Söylesen artık niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sana. ...tostu Yiğit'e götür. Ah! Ah! Ah! Her ne şekil ah! olursa olsun... Ah! ...benim olan... Bu güzel sahneye. ...el uzatılmasın hani, çoşlanma. Ya dışarı çıkmayı bırakın, ben ne yapacağım bu yanmış saçlarla? Ama bir şey diyeceğim. Tamam, okey, şunu kabul ediyorum. Evet, gri olmadı. İstediğiniz renk olmadı. Gri sonunda. mi? Gri'nin geyesi yok bu burada ya. Bu konuda size gerçekten mahcum ama... Bak dip renginiz çok tatlı oldu. Güzel oldu. Ya al. İyi değil miyorum anlamıyorum. Oda yok ki Sen aldın. Sen aldın. Sen aldın. Sen aldın. çıkaracaksın. Git bak hayır hemen al. Hemen çıkaracaksın. artık çok böyle ya. Ceren geldi de ala- <gülüyor> Siz ne ayağına takıldınız lan? Ohohohaa <gülüyor> nasıl bir ayaklanlar bir <gülüyor> Bu ne oğlum? <gülüyor> Takma oğlum bu Hırpidesi gibi olma <gülüyor> Amca, açıklayabilirim diyeceğim ama. <gülüyor> açık. Ya bu gene Biz çıktı ya. Bu. ya toprağı. <gülüyor> Farklı sahneymiş. Ne mi olacak? Ne olacak? Sen köpüklü lat istemiştin değil mi? Ben kafama koyduğum şeyi yapacağım dedi mi yaparım. Şimdi izin verirsen yemeğimi yiyeceğim. Survivor ayşı güldü mi o? Ömrüm daha fazla geciktiremem. E, hemen e, erik ikram edeyim. Organik eriklerimiz çok güzeldir. Evet, Çekşin sende. Ya yeter ama artık hanımefendi. Biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Siz sürekli çok kötü dizilerimiz. Bulunuyorsunuz. Çok bulunuyorsunuz. Onu yani. kendinizden bilip konuşuyorsunuz herhalde. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Eğer yayıncılığa başlamasam ve dizi sektöründe devam etseydim böyle dizilerde beni, şuradaki yayıncıları izliyor olacaktı biliyorsunuz değil mi? Beni izli şu an beni hiç tanımıyor olacaktınız belki twitch aleminde ama başka yayınlarda beni izliyor olacaktınız böyle. <gülüyor> ne dedin sen? Bana bir daha arkanı dönme tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kulağına erik. Hadi kalk kalk. için fasulyeni ot ısıtalım. Hadi. Peki anneciğim. <gülüyor> Yapma gözün kör <gülüyor> Ben bir daha bu kahveye kapıdan girmem. Girsem girsem ancak böyle girerim. Kız dur. <gülüyor> ah, Allah kurtardı diye soluna bakıyordu. Dikkat et çok açtı. Kübra baktı. Gerçekten şu konuşulanları o kadar merak ediyorum ki bu kadar komik mi diye. Kız şunu kız. Ayy ayy. Ay. Yanıyoruz. Ayy kapat. Ayy kapat. Kapat dışarı. Pırla. Ne işin var sen o be ya? Bir şeyle konuşmam lazım. Aksimizde kullanmışsınız. Arda ee... mı geçiyorsunuz? O bu konularda uzaylıdır. Bilmez. Evet, <gülüyor> evet şöyle arkaya doğru geçelim. Uzaylı sen de. Ya ne işin var Hayırdır koçum? Bileğinle çözemediğin işim o da mı çözeceksin? Ne motoru be? Geleceğim şimdi oraya be! Ne istiyorsun benden ya? Kerem'den özür dilemeni. Ya delirdiniz mi siz? Dilemeyeceğim, Kerem'den asla özür dilemeyeceğim tamam mı? Böbreğini alırsan yanına koyayım. Açtıtım ben. Ben de ekonomi yapsak. Olur. Mrs. Mrs. Smith. Mrs. Mrs. Smith. Bana arkana dönme sakın Gümüş. Bırak beni. Bırak. Mehmet! Al! Ah! Al! Ah! Al! Ah! Al! Ah! Al! Ah! Ah! Gümüş! <gülüyor> Nam bu o kız değil. Türk dizilerin hayrans, çekim hataları geç. Dünkiler daha komikti ya. İzdam geç.